Bugün hem Yolcu kitabımız, nerede Yolcu kitabımız? burada Yolcu kitabımızın içinden böyle bir bölüm aslında açacağım. İçinde bir sürü böyle sistemler var. Sizler zaten bir kısmınız okudunuz Yolcu kitabını. Hiç bitiren var mı Yolcu kitabını? Az kaldı. Böyle hemen tak bitmiyor değil mi? Hadi bir daha başa dön diye bir... acele etme. Sakin sakin, sindir. Çünkü şöyle, aslında hem bir kitap ama sana şimdi hayatını anlattığı ve hayatına ışık tuttuğu için şimdi orada kendinle ilgili bir şey bulduğunda gidemiyorsun. Yani orayı sana çözdürecek, orayı gösterecek, orayı fark ettirecek. Tabi orada birazcık hazmedene kadar, o yemeği hazmederek peki bizi çağırıyor. Ve biz bugün kendi hayatımızın, bir şekilde kendimize bir yolculuk olduğunu ve bu yolculuğun içerisinde neye ihtiyaç duyduğumuzu, nereye gittiğimizi, nasıl gittiğimizi ya da gideceğimizi ve bu yolun, bu yolculuğun amacının ne olduğu ile ilgili böyle bir paylaşımda bulunacağız. Şimdi öncelikle kendine şunu sor. Sen kimin hayatını yaşıyorsun? Her birimiz kendimize önce bunu soralım. Bu yaşadığın hayat, kimin hayatı? Gerçekten sen kendi hayatını mı yaşıyorsun? Diyelim ki dedin ki evet ben kendi hayatımı yaşıyorum. Öyleyse şu soruyu sor. Peki öyleyse gerçekten istediğin bir hayatımı yaşıyorsun? Evet ben istediğim hayatı yaşıyorum. Peki o zaman kendine şunu sor. Buluştuklarından razı mısın? Buluştukların seni mutlu ediyor mu? Bu sorunun cevabı evetse... Tamam. Değilse sen kendi hayatını henüz yaşamadın. Öyleyse biz kendi hayatımızı nasıl yaşarız? Diyelim ki senin bu hayatın bir film ve bu filmin içerisinde bir yönetmen var, kamera var, bir sürü oyuncular var, figüranlar var. Peki sen bu oyunun neresindesin? Bu hayat filminin içerisinde başrolde misin? Yardımcı rolde misin? Figüran mısın? Yoksa en arkalarda görünmeyen gizlenen misin? Öyleyse biz kendi hayatımızın starı, aktrisi, başrol olmadığımız müddetçe figüran olmak durumunda kalıyoruz. Peki sen buraya, bu hayata, kendi hayatına figüran olarak mı geldin? Yoksa Başrol olarak mı geldi? Başrol olmadığında ne oluyor? Bugüne kadar neler oldu? Ya da birilerini başrole koyduğunda neler oldu? Ya da şimdi kendi hayatının başrol oyuncusu olarak hayata başlarsan hayatın nasıl olacak? İşte burası arkadaşlar her birimiz için çok önemli bir nokta. Çünkü eğitimimiz, çocukluğumuz birçok şey başkalarını... Star yapmaya yönelikti. Oysa ki gelen her bir dünyaya hem vazifelisi, evliyası, peygamberi her bir tanesi aslında bize şunu hatırlattı. Ya da bütün kutsal kitaplardaki hatta masallardaki ve efsanelerdeki her bir o kahraman kendi hayatının kahramanı olmayı hatırlattı. Peki ne oldu da bu kadar uzağa koyduk bunu? Ne oldu da biz kendimizi bu kadar uzağa koyduk? Şimdi bu soruyu kendine sor. Sen kendini yakına mı aldın? Kendini uzağa mı koydun? Emin olun bu soruya birçoğunuzun vereceği cevap galiba ben kendimi yeteri kadar yakına almadım. İşte biz kendimizi uzağa koyduğumuzda kendi merkezimizde olamıyoruz. Kendi merkezimizde olduğumuz zaman ne oluyor biliyor musunuz? Ben merkezci oluyoruz. Ne kadar ters değil mi? E zaten bir adam ben merkezciyse, bencilse o zaman onun önceliği kendi değil midir zannediyorsunuz? Değildir. Çünkü bencil bir insan hayatın merkezine egoizmini koyuyor. Kendini değil. Burası işte sırlanmış bir bilgi. Ve bugün kısmetse bu iki tane farklı gibi görünen noktayı açacağız birlikte. Öyleyse bencil bir insan kendi çıkarını düşündüğünde aslında kendini başkalarına adıyor ve kendi için bir şey yapamıyor. Diyelim önceliği çocukları olan bir insan sizce ben merkezci midir? Evet. Olur mu canım? Hayatının çocuklarına adadır. Ya da hayatını annesine, babasına, dışarıda herhangi bir kişiye adayım. Önceliği başkaları olan bir kişi kendi merkezinde midir? Yoksa ben merkezinde midir? Sizce? Evet. Yani bencildir. Şimdi ne kadar tuhaf geliyor değil mi? Yani hayatını çocuklar için adamış bir anne nasıl olur da bencil olur? Evet. Çünkü... O çocuklarına kötü örnek olan bir anne olur. Onun çocukları da kendini görmez. Onun çocukları da hayatın merkezi kendisi olmadığı için hayatının figüranı olur. Öyleyse çocuklarına kötü örnek olan bir kişi aslında bencil bir annedir. Ya da babadır. Peki... Bir insan nasıl olur da kendi hayatının hem merkezi hem başrolü hem hayatının kahramanı olur? İşte öncelikle bu hayatın nasıl bir yol, nasıl bir yolculuk olduğunu hatırlamamız önemli. Her birimiz doğum kapısından doğduk bir annenin rahminden bir kapıdan geçerek karanlık tunellerin içinden bir ışığa doğduk. Ve nasıl ki burada o karanlıktan ışığa doğduysak Aynı şekilde ölüm dediğimiz halde de bu dünyanın içerisinden yine karanlık tünellerden bir ışığa doğacağız. Ölüme yakın deneyim yaşayan ya da ruhsal meditasyonlarda bu hali belki bir kısmınız yaşamıştır. Öyleyse bu doğum ve ölüm kapılarının arasında biz nasıl bir yolculuk yapacağız? Ve yani bu yolculukların içinde acaba başka kapılarda var mı? İşte öncelikle bu Doğum ve ölüm kapılarının içerisinde ilk bir basit anlamda bir yedi kapı var. Ve bu yedi kapı bize masallarla, efsanelerle, bir sürü manevi sistemlerle hatırlatıldı. Doğanın içinde de hatırlatıldı. Bir baktık yedi renk var, yedi ses var, yedi kat cennet, yedi kat gök, yedi tane endokrin merkezimiz, yedi tane enerji merkezimiz... Yedi yasaları bir sürü sistemle ilk önce en basitinden bir yedi tane kapımız var. Vücudumuzda da yedi tane delik var merkez olarak. İşte biz bu yedi kapının önce ne olduğunu, nasıl açılacağını öğreneceğiz. Peki anahtar ne dediğimizde öncelikle anahtar arkadaşlar bilgi. Peki her bilgi her kapıyı açacak mı? Hayır. Her kapının... Farklı bir anahtarı, farklı bir bilgisi var. Ve her kapıya girdiğimizde, işte diyelim ki önce toprak kapısından giriyoruz. Önce bu hayata topraklanmayı, köklenmeyi öğreniyoruz. Onun için bir yaş bizim topraklanma yaşımız, köklenme yaşımız. Ama sadece bir yaş değil. Sekiz yaş, on beşinci yaş, yirmi ikinci yaş, her yediden sonraki birinci yaşlarımızda bununla ilgili bazı Hatırlatmalar yapıyor. Yeteri kadar köklendin mi diyor. Yeteri kadar toprakla barıştın mı? Ya da öğrendiklerini, fark ettiklerini topraklayabildin mi? Birin hakkını verebildin mi diyor. Ondan sonra bir iki kapısı geliyor. Siyah ve beyaz kapı. Bu sana soruyor. İlişkilerin nasıl? Cinsinle, cinselliğinle, üretiminle, üretkenliğinle barışabildin mi? Hayatın içindeki... Kutuplaşmayı görebildin mi? Neden dualite evrenindeyiz? Neden iki var? Neden Rahman ve Rahim? Neden Yin ve Yang? Neden Yer Tengri ve Gök Tengri var? Ve bunu içinde görebildin mi? Neden bir anne ve bir babadan doğdun? Ve bu ikilikleri bir yapabilmenin hakkını verebildiğinde sana güç açılıyor. Peki güç nedir? Gücü kabul edebilir misin? Yeteneklerini, gücünü, güçlerini alabilir misin? Ya da kendini güçsüz ve zayıf hissettiğin yerleri bularak, görerek buralarda yetki alabilir misin? Gücün kaynağı ne? Güç nereden gelir? Ve sen ne yaptığında gücü uzağa koyarsın. Buranın hakkını verdiğinde bu sefer cennetin kapısı açılır. Yeşil ya da Cennet anlamı da aslında yeşil alan demek. Cennetin kelime anlamı da. İşte burası bizim kabulümüz, hayatı, yaşadıklarımızı, olanı, itirazları bırakarak kabule geçmenin kapısıdır. Ne zaman ki hayatınız içerisinde yaşadıklarınızı, gördüklerinizi sanki sizden değil de dışarıdan size dayatılıyormuş zanlı oldukça itiraz edersiniz. İşte bu itirazlar, bu reddler sizi cennetten aşağıya düşürür. Hani orada bir anda iblis oluveririz. Ve cennetten düşenler huzursuzluğa ve tatsızlıklara uğrar. Ne zaman ki hatırlarız, huzurun yolunda, huzura ermek için bu sefer kabule geçeriz. Huzuruna kabul ederiz. İşte huzuruna kabul edilenlerin yeri bir bakarız ki cennettir. Ama Huzurdan yine düşmeyi seçenler deriz ki şeytanın huzuruna davetlisin. Gel huzursuzluktan huzura gidelim. Ve ondan sonra bu sefer bir bakarız ki yaratımlar ifadeyle oluyor. İfadenin sorumluluğunun kapısı var. Ve bunun bir anahtarı ve bir bilgisi var. Talep edebilmenin bir mekanizması var, bir matematiği var. Ve sen eğer her ifadenin, her dillendirdiğin şeyin bir ol olduğunu hatırlayarak ve bilerek gerçekten orada bir buluşmayla dillendirebiliyorsan, dillendirdiklerin sorumluluğunu alabiliyorsan bir bakmışsın ki hayatın gerçekten müthiş şekilde yükselmeye başlamış. Dillendirdiklerin hayat içerisinde kabul görüyor. Peki sen bugüne kadar bu sefer nasıl bir hayatı oluşturdun? Nelerle buluştun? Peki buluştuklarından yeteri kadar memnun musun? Ya da hayatını daha da iyileştirebilmek mümkün mü? Bu sana dışarıdan mı verilecek? Dışarıdan mı sanki bir dayatmayla bu hayatı yaşayacaksın? Bir bakıyorsun ki öyle değil. Sana verilmiş bir sorumluluk var. Kendi hayatını ve kendi geleceğini inşa edebilirsin. Ne yani şimdi? Hem kader var hem bu kaderi ben mi oluşturacağım? Öyleyse hayatımın sorumluluğu bana sunuluyor. Ve bu sefer seni başka bir kapıya davet ediyor. Gel diyor. Şimdi sana dönüşümün anahtarını vereceğim. Ama bu dönüşümün anahtarını anlayabilmek için düşüncelerini, düşüncelerin nasıl hareket ediyor? Nasıl bir mekanizması var? Zihnin bu kadar geniş imkanlara sahipken onu yönetebiliyor musun? Yoksa düşüncelerin ve Zihnin içerisindeki olan elektriksel akım seni bir yerden alıp bir yere yerden yere mi vuruyor? Gel şimdi düşüncenin mekanizmasını anlayarak bunun dönüşümünü gerçekleştirelim. Ve tabi ki şimdi bunlardan sonra yepyeni bir kapı açılıyor. göğüm kapısı. Madem ki sen bu kapılardan geçtin şimdi artık sen kainat internetine bağlanabilirsin. Hatırlayın ki göğün kapısı her an, her delirde açık. Evet peygamberlik bitmiştir ama ilhamlar, manevi bağlantılar ve beslenme her birimiz için her an vardır. Öyleyse orada ilham kapılarımızı. Kendimizden kendimize beslenme kapılarını açabiliriz. Ve bunlar açıldığında bir bakıyoruz ki aa... Kimisi şair gibi şakıyor. Kimisi resimler yapıyor. Kimisi yaratıcılıkla neler neler. Ya bunlar bende var mı? Hepimizde var. Peki neden kapattık? Güçten korktuk. Güçten korkanlar peki neden korkuyorlar? Çünkü eğer o gücü taşıyacak kendinde bir hak, liyakat ya da yeterlilik görmüyorsan gücü uzağa koyuyorsun. Ve... Bir bakıyorsun ki gerçekten hak etmeyen bir insanı da güçlendirmek doğru değil. Eğer bir insan gücü uzağa koyuyor ve ondan kaçıyorsa o güç verildiğinde o kötüye, kendine zarar vermeye, çevreye zarar vermede kullanılabiliyor. Ama ne zamanki gücü hak ettiğine inanıyor yavaş yavaş bu sefer kanallar açılıyor. Yarında da inşallah... E, Şeyde anlatacağım, ee, güçle ilgili bir daha böyle detaylı bir çalışma pazartesi akşamı saat 21'de yapacağız. Ve bunlar açıldığında bu sefer şuna bakıyoruz. Peki bunlar bize nerede, nasıl anlatıldı? Ve bir bakıyoruz, aa bütün masallar bize bunu anlatmış. Bütün kutsal kitaplarda, peygamberler, evliyalar zaten bu kapılardan geçişi anlatmış bize. Hani böyle Çeloğlan'ın o padişahın kızını kurtarmak için gittiği bir sürü yollar, yedi tane kapılar, çeşitli yerlerde devlerle savaşlar, işte bir sürü böyle kapılardan, mağaralardan, şunlardan, bunlardan geçiş ve o zümrütü anka kuşlarına ulaşmak, bilgi ağacının tepesindeki işte çeşitli elmaları ya da o güç kılıçlarını alabilmek, sihirli çiçeklere ulaşabilmek meğer bunların hiçbir tanesi dışarıda değilmiş arkadaşlar. Hatta kutsal kitaplarda anlatılan her türlü olay, hikaye, masal her bir tanesi bizim için bizde geçiyormuş. Biz öteledik. Bunlar dışarıda zannettik. Aa, işte bak orada işte ki bir Adem var bir Havva var. Gitti Havva, yasak elmayı yedi. Hayır, içeride her an oluyor bu. Ya da, bak işte bir tane iblis var, beleklerin efendisi, ne yapıyor? Adem Havva'nın karşısında eğilmiyor, secde etmiyor. Bak bak bak, dışarıda böyle bir şey var, böyle bir şeytan var, taşlayalım onu. Peki, ya bunların hepsi her an senin hayatında oluyorsa? Ya hepsi sensen? Ve hepsi senin kendi yolculuğun içinde bir sembolse. Ve sen bunları gördüğünde, fark ettiğinde ve okuduğunda her biri senin için bir anahtarsa. İşte yolcu kitabı sana bu anahtarı hatırlatıyor. Ve sen istersen uzatıyor. Almak ister misin diyor. Gel kendi kapını açabilmenin bir yolu var. Kendinden kendine illa zorlukla gitmek zorunda değilsin. Peki öyleyse neden ben bu kadar zorluklar yaşadım geçmişte? Neden zorlandım? Neden istemediğim olumsuz çeşitli durumlarla karşılaştım? Böyle soranlar da var belki de. O zaman şöyle bir durum meydana geliyor. Gel bakalım diyor sistem. Bunları sen ifade ettin mi? Etmiş olamam. Sen olumsuz diye nitelendirdiğin, yaşadığın her şeyde çağran ve ifade edensin. Şimdi tabi bunu söylediğimize bazen şöyle itirazlar geliyor. Şimdi benim çocuğum hasta. Bu çocuğu ben mi çağırdım? Bedenimde şöyle rahatsızlıklar var. Bu rahatsızlığı ben çağırmış olamam. Bak böyle dertler, böyle sıkıntılar. Yaşadığımız bir sürü olumsuzluklar var. Bir insan deli mi ki bunları çağırsın? Ve buraya bir projeksiyon tutuyoruz. Bir bakıyoruz ki a bak burada bunu dilemişsin, böyle söylemişsin, ifade etmişsin. Her birinin altında sözünle imzan var. Bu nasıl bir şey? Nasıl bir matematik? Her birimiz öyleyse kendi hayatımızı ve kaderimizi an beyan yazıyor muyuz? Ve bir bakıyorsun ki kaderinin kalemi dilinde ve dilinle an beyan sözlerin ve ifadelerinle bir kader oluşturuyorsun. Ve şimdi gel istersen sorumluluğunu al. Almak istemezsen yine devam ettiğinde hoşuna gitmeyen ama yine senin çağırdığın ve istediğin olaylarla buluşacaksın. Bunu biz fark ettikçe hayatımızda çok enteresan değişimler başlıyor. Bu sefer dışarıda suçlayacak kimse kalmıyor. Bu tabi ki ilk önce birçoğunuzun hayatı için bir devrim. Ne yani? Ne güzel ben şimdi karımı suçluyordum, kocamı suçluyordum, çocuğumu suçluyordum, annemi babamı suçluyordum. Şimdi var hani bazen öyle kitaplar. Hani bu işler seninle başlamadı. Aslında suçlular anneler, babalar, neler atalar. Değil. Her şey seninle her an yeniden başlıyor arkadaşlar. Bakalım. Bir daha altın çiziyorum. Her an, şu anda senin için Gelecek yeniden başlıyor. Nasıl? Çünkü hayat her an bu sorumluluğu sana sonuç Ama sen eğer geçmişte kalmayı seçiyorsan, geçmişte yaşadıklarının içerisinde hapsolmayı seçiyorsan, işte bu yeni sorumluluğu alamıyorsun. Çünkü şu hepimiz için çok kolay. Zaten dışarıdan. Annenle böyle yapmış, böyle olmuş. Dedem benim erik yemiş. Onun için benim şu anda ağzım kamaşıyor. Doğru mu? Doğru. Tamam da senin ağzın kamaştığı için ya deden gitti o eri yediyse ya sadece sebep sonuç değil. Aynı zamanda kainatın içerisinde bir de sonuç ve sebep varsa değil mi? Zaman sadece geçmişten geleceğe mi akıyor ki seninle başlamadı? Hayır. Aynı zamanda benden de Geçmişe doğru gidiyor. Tabii ilk önce zihnimiz için ya olur mu bizim öğrendiğimiz ezberlediğimiz zamanın lineer olması. Geçmişten geleceğe doğru akması. İşte insan doğar tekrar ölür bilmem ne yapar. Hepsi geçmişten geleceğe akar. Oysa ki öyle değil. İşte zaman hapishanesinden kurtuldukça ya da geçmişin ve geleceğin üzerimizdeki öğrenmişliklerin içinden Özgürleşmeyi seçtiğimizde bu sefer yepyeni bir hal başlıyor. Seni buraya çağırıyor. Buraya çağrıldığın yer aslında kendin. Peki ben kendimde değil miyim ki kendim çağırıyor beni? Şimdi her biriniz kendinize bir bakın. Ne kadarınız tam olarak burada? Ne kadarınız kendinizde? Ya da herhangi bir bilgi geldiğinde bile sağ sola ne kadar gidiyorsunuz? Ne kadar geçmişe gittin geldin? Ya da ne kadar tam buradasın ve burada geçmişi ve geleceği an içine çağırıyorsun. Ve an içerisinde geçmişi ve geçmişi bir görüyorsun. Önce bilgi, önce bilginin anahtarlarıyla kapılar açacağız. Ama adım adım bu sefer başka bir şey gelecek. Bilgi yetmeyecek sana. Öğrendik, öğrendik. Hepsi sırtımızda. Anahtar da var. Kapıyı da açtık. Ama bu sefer hal isteyecek senden. Çünkü bilgi seni hale taşımak için var. Ve sen eğer öğrendiklerinle eğer bir uygulamaya geçemiyorsan o senin haline geçmiyor. Bu sefer çok şey öğreniyorsun. Tam tersine bu sefer bilgi senin yükün. Hatta... Ayaklarına bağın oluyor. Ya hani bilgi anahtardı? Bilgi bu kadar kıymetliydi de neden artık işimi görmüyor? Çünkü bilgi seni hal kapısına getirmek için var. Ve bu sefer gel diyoruz. Nasıl hal yaşayalım, halleşelim? Ve seni içeriden bu sefer başka bir soruyla çağırıyoruz. Kendine içeriye. Bak bugüne kadar bir sürü şeye inandın. Peki inanç ne? İnandıklarına neyle inandın? Herhangi bir bilgi seni ikna etti. Peki ya bu yeterli mi? Hayır. Sadece inanmada kaldığında da yine ayağına bir pranga tapuluyor. Ve ilerlerken bir bakıyorsun ki inançların putlarına dönüşmüş. Eğer onları imana dönüştüremiyorsan. Nedir bu? Eminliğe dönüştüremiyorsa yani gerçekten kalbinde ve gönlünde yaşayamadığın hissedemediğin bir titreşimi imana alamıyorsun. Ve iman bu sefer insana dışarıdan öğretilecek bir şey olmadığını ancak bazı tatbikatlarla bilgiyi deneyerek hayatında kullanarak uygulayarak hissedeceğin ve yaşayacağın bir şey. Peki iman nasıl bir hal? Buranın bir arkası var. Ben o arkasını görmedim. Ama arkasında ne olduğunun bilgisinde eminim. Orayı görüyorum. Gösterilmeden de biliyorum. Onun orada olduğunu. İnanç ne? Ona inanıyorum. Evet orada bir şey olabilir. Bilgi ne? Evet bunu burada gördüm. Bunu biliyorum. İkna ettiler inanıyorum. Ama iman eminlik. Ama o eminlik bilgiyle olacak bir şey değil. Halle yaşanacak bir şey. Ben Allah'a inanıyorumla onun için ona iman ediyorum aynı şey değildir. Ya da bir halin, bir durumun gerçekliğini içeride hissetmekle ona inanmak aynı şey değildir. Tabii ki inancın gücü çok önemli ve çok kıymetli. İnançlar bizi bir yerden çok kıymetli yerlere taşıyacak. Bilgiyle başladığımız yolda inançla devam ettik ve iman kapısına geldik. İşte orayı sen ancak kalbinle içeriden içeri açabiliyorsun. Ve bunun anahtarı sana verilse de bunu senin yerine hiçbir güç açamıyor. Bakın özgür irade devreye giriyor. Yani herhangi bir evliya, herhangi bir peygamber, herhangi bir guru geldi. Gel ben seni yerine açayım, seni bu halden buraya taşıyayım. Yalan. Yok. Kim açacak? Sen açacaksın. Burada ne devreye giriyor? Sen eğer kendini bu yetkide görebiliyorsan, bu yetkiyi kendine hissedebiliyorsan açıyorsun. Yani bir sürü anahtarın var ama açamazsın. Hatta evet yolcu kitabı sana bu... Konularda ilgili bir sürü bilgi, anlayış, uygulama aktarsa da sen hazır değilsen, sen böyle bir niyette, bu samimiyette değilsen bu kapı sana açılmıyor. Neden? İçeriden gelmeyen içeriye giremiyor. Onun için içeriden gelmeye nasıl müsaade edeceğiz? Her birimizin içinde var fakat içeriden gelmeye izin verebilmemiz çok önemli. Bu bir nevi belki de bir aşk, bir kıvılcım. O içeriden kendinden kendine belki bu yaratılışa, yaradana, birbirimizle olan ilişkilerimize, yaptığımız işe her hale içeriden yansıyacak bir şey. Eğer sen yaptığın işleri rutin diye, ya ne olsa işte yapıyoruz. Kaşele geçsin, yaz imzala geçsin, şuraya aktar geçsin. Yaptığın işin içerisinde eğer yapmacıktan sadece dışsal olarak evet görevimizi yapıyoruz ama şimdi dünya görevi vazifemizdir. İbadet dahil. Yaptığın işlerde sen sadece orada görüntüde varsan o zaman bu hayatı yaşamamış sayılıyorsun. Yaşıyorsun ama eskilerin deyimiyle avara kasnak derlerdi. Boşa dönüyorsun. Öyleyse doluya dönebilmek için biz gerçekten yolda olmak ve yolu hissetmek durumundayız. Yani yolun da, yolcunun da, gideceğin yerin de, varacağın şeyin de sen olduğunla ilgili içeriden açılımlar gelmesine izin vereceğiz. Tabii bunların her bir tanesi aslında bir hal, bir kapı. Yani ilk kapıdaki diyelim ki tamamen her şeyi kural ve şartların içerisindeki öğrenmesi gereken bir kişiye hadi gel şimdi biz seni imana götürelim dur daha. Bir bilgi öğrenelim. Bir öğrenelim bakalım yol nedir nelerle karşılaşacağız. Hangi durumlar olacak. Ya da öğrendiğimizi bazen belki bir yıl iki yıl yaşayacağız. Şu anda kitabı alıp okumaya başlayan birçok arkadaş var. Hani daha böyle gidiyor bir daha başa geliyor gidiyor bir daha başa geliyor. Gel diyor yani bu öyle hemen yiyip de bitireceğim bir kitap değil. Çünkü sana seni anlatmak 5 dakikalık iş değil. Hazmedebildiğin kadar. Ve hazmettikten sonra da bir de hayat içinde sindireceğiz. Ne kadarını sindirebilirsek o bizim malımız olacak. Çünkü biz doğum kapısından ölüm kapısına kadar buradaki her şeyi kullanabiliyoruz. Ama ölüm kapısından geçerken maddedeki her şey burada bırakılıyor arkadaşlar. Ne yani? Bildiklerin de burada bırakılıyor. Bilgin de burada bırakılıyor. Bilgini alıp ölüm kapısından o tarafa geçemeyeceksin. Peki ne götüreceğiz? Hal götürebiliyorsun. Haline ne aldın? Ne yansıttın? Ya olur mu ben bu kadar sevap işledim, Bu kadar iyilikler, güzellikler yaptım. Şimdi bunları götüremeyecek miyim? Haline geçti mi? Evet. Geçmedi mi? Hayır. Aslında bu kadar basit. Yani çünkü hayat seni gerçekten görüyor. Yaradanın kameraları her birimizi avuramızı, enerji sistemlerimizi derin olarak görüyor. Dışarıdan yaptığın bir ibadet ya da dışarıdan yaptığın bir iyiliği saymıyor bile. Çünkü onun rengi aurana geçmedi. Onun Frekansı senin kalbinin titreşimlerinde bir iman oluşturmadı. Senin kalbinin titremediği, titreyerek yapmadığın herhangi bir şey sadece burada basma kalıp sıradan herhangi bir şey. Bunları nerede test ederiz biliyor musunuz? Rüyalarımızda. Burada yaşadıklarınızı rüyalarınıza ne kadar taşıyorsunuz? Bu olay rüyasının içerisinden bu sefer başka bir kapı ve başka bir sisteme geçiliyor. Olayların içinde uyanmaya, rüyalarımızın içinde uyanmaya. Bunlarla ilgili asa bir sürü tabi bilgiler vesaire mekanizmalar var. Ama bu kapıdan uyanabilmek için bu sefer diyelim ki herhangi bir talepte bulundun. Hatırlamıyorsun. Ama onun olayı geldi, yaşıyorsun. Ben bu rahatsızlığı, bu sorunu, bu durumu, bu güzellik ya da bu mucizeyi neden taşıyorum? Aa Bak şurada şu sipariş, bunu tetikledi, bunu çağırdı ve ben şimdi bu güzelliğin içindeyim. Ne yaptık yani? Merkeze kendimizi koyduk. Merkez dışarıdan kaynaklanmıyor. Annem diledi onun için değil. Ünal bu kitabı yazdı onun için değil. Hayır, ben yazdırdım. Ne demek yani? Adamın kitabını ben mi yazdırdım? Tüm okuyacak olan dostlarımız o kitabı yazdırdı. Talep ettin. Adam yazmak zorunda. O bilgi sana ulaşmak durumunda. Sen talep ettiysen görevlisi Ünal yazmasına başkası yazacak. Figranlar diğerleri. Yani senin hayatın için Ahmet, Mehmet, Ayşe, Ünal kim geliyorsa hepsi bir figran. Hayatın çünkü merkezi, kalbi senin tam bulunduğun yerden atıyor. Ve sen sadece oradaysan bu kalbi hissediyorsun. Onun kalbiyle senin kalbinin bir atmasını hissetmen de Allah'ın ritmiyle yaşamak, hayatın ritmiyle yaşamak. Kaderin Kodu kitabında da bunu okudunuz. Öyleyse bir taraftan biz hayatın ritminin içerisinde kendimizle, kendimizle buluşurken yaradanla buluşmanın yolunda ilerliyoruz. Şu ana kadar anlattığımız her şey, senin içinde zaten ceryan ediyor. Peki neden bazılarımız duymadı? Orda değildin. Kapı çalındı. İçerde kimse yok. Duymadı. Kapı nereden çalınıyor? Buradan çalınıyor. Her an tık tık tık tık tık tık. Çalmadık mı diyor. Çaldı. Çalmaya da devam ediyor. Peki nasıl duyacağız? Önce en dışarıyı, en mekanik sistem okuyacağız. Karşılaşmalarımızı, buluşmalarımızı, başımıza gelenleri. Neden bunlar benim başıma geliyor? Neden bu olayların içindeyim? Neden bunları hissediyorum? Neden bu rüyaları görüyorum? Bunların hepsinin merkezi kim? Rüyanın merkezinde kim var? Sen varsın. Kendi rüyanın baş kahramanı kim? Sen değil misin? Peki rüyanın baş kahramanı sensen hayatın ya da olayının baş kahramanı niye olmayasın? Burada işte devreye giren ya da bugüne kadar devreye girmesi gereken birkaç tane bilgi var. Bunlardan bir tanesi sizlerin kibrinizin artması. Yani merkeze koymaktan korktuğumuz taraf ya kibre kapılırsam ya bu kadar güç bende ve bunu yanlış kullanırsam. İşte burada da kendimizi görerek yükseldikçe yükselmeye müsaade ederek ama yükselenin eğilmesi gerektiğini, hatta secde etmesi gerektiğini bilerek. Çünkü her birimiz bu kadar özelsek, bu kadar kıymetli ve değerliysek peki diğeri değerli değil mi? Ve bu sefer her birimizin ne kadar değerli olduğunu görerek her birimizin varlığının içerisindeki o kutsal ruhu, o yaradanın Gücünü bu sefer selamlamak ve saygı duymak durumunda kalıyorsun. Senden öte değil. Şimdi bedenimizin içinde bir hücre olduk. Her hücre birbirini selamlamazsa ne olur? Her hücre birbirinin işini kolaylaştırmazsa ne olur? Ya da her hücre başka birini tanımazsa, saymazsa, onun gıdalarını ve yiyeceklerini de yerse ne olur? Kanser olur. Bedenin içindeki hastalıklar böyle başlıyor. Oysa ki, her birimiz birbirine yaradandan ötürü oradaki varlığı, ruhu onun içindeki ışığı, gözlerin içindeki kalbi, kalbin içindeki yaradanın nurunu görerek bakarak, selamlayarak ile peki yaşamaya başladığımızda ne olur? Kendimizdeki güce izin veririz. Bakın, kendimize izinler de veremediğimizi burada bir daha anlatıyoruz. Öyleyse kendi gücümüzü alabilmek için kendi haddimizi bilmek, kendi haddimizi bilebilmek için de çevremizde ve etrafımızdaki dostlarımızın, arkadaşlarımızın da haddini bilmek durumundayız. Ne yaparsam ben başka bir insana fayda, ne yaparsam çevremdeki bir insana zarar veririm. Peki toplumda her birimiz bunu istemiyor muyuz? Güzellik olsun, kardeşlik olsun, sevgiyle alışverişler olsun, her şey su gibi güzelliklerle aksın. Neden akamıyormuş? Kendimizdeki özü yeteri kadar görüp saygı duymadığımız için. Peki saygı duyan herhangi bir hücre kalkıp gidip başka bir hücreyi çimdikler mi? Nereyi çimcikleyecek sağ elim gitse sol elimi incitse? Bu sefer işte bize eskilerin bilgelerin defalarca anlattığı o birlik kavramı ufak ufak gelmeye başlıyor. Öyleyse birlik diye bir şey gerçekten var. Şu ana kadar belki gördüğünüz, okuduğunuz birçok yerde birlik diye bir şey anlatılıyor ama peki biz bunu nasıl yaşayacağız? Birlik nerede? Hepimiz bu kadar ayrıyız, bu kadar farklıyız. İşte bu sefer başka bir kavram devreye giriyor. Onun adı hayat aynası. Ve bir bakıyorsun ki aslında kendi merkezine geldiğinde seyrettiği çevrende olan her bir şey sana Aynı hayatın içinde bir ayna gibi bakıyor. Her bir tanesinde senin bir parçan var. Birinde bir santim, birinde bir kilometre. Ah bunda şu kadar çok öfke var, bende hiç yok. Hayır, sende de var. Ama sendeki belki beş santim. Bende hiç gibi yok. Seyrettiğimiz dünyada var. Demek ki her birimizde var. Tamam da adamınki beş kilometre. Peki sendeki de bir santim. Ama var. Hiçbirimiz bu dünyanın dışında değiliz ve hiçbirimiz mükemmel değiliz. Onun için her birimiz düşmeye, incinmeye, hata yapmaya açız. Peki kimler hata yaptığında kendini suçluyor, kendini ezmeye çalışabiliyor musunuz? Mecazi olarak şeytanla işbirliği yapanlar. Vay ben ne kadar büyük günah işledim. Es kendini. Bir daha mı yaparsın al sana al sana suçla kendini. Oysa ki arkadan emin olun şeytan kahkahalarla gülüyor. Oh ne güzel ruhunu ne güzel de eziyor. Bir daha buradan toparlanıp kalkamaz. Ezil diyor daha fazla. Peki sen onun buradaki sureti olarak halifesi olarak bunu mu hak ediyorsun? Nerede senin dik duruşun? Peki neden dik duramıyorsun? Diklendiğin için. Gel şimdi diklenmeyi bırak. Onurlu bir dik duruş sergile bir insan olarak. İnsana yakışan neyse, insan olmanın değeri neyse. Her birimiz kendimize şunu soracağız. Peki insan olmanın şanı nedir? İnsan olmanın değeri nedir? Evet, hayvan olmanın da bir değeri var. Onları da aşağılayarak küçümseyerek değil ama... Onların da kendi tekamülleri içerisinde bir değeri var. Onların da kendi hak ediş ve liyakatları var. Onun için diyoruz ki, bu dünyanın içerisinde, bu dünya okulunun içerisinde her birimiz bir talebeyiz. Talep ettiklerimizle buluşan talebeleriz. İnsanlar talep ettiklerini dillendirerek talepleriyle buluşuyorlar. Onun için onların sınavı, hak edişi daha farklı. Hayvanlar ise... Bir grup ruhu gibi otomatik ve içgüdüsel sistemlerle talepleriyle buluşuyorlar. ihtiyaçlarıyla gelişip tekamül ediyorlar. Bitkiler onların kız kardeşlerimiz diyoruz. Onlar kendi daha sabit, daha farklı bir topraktan beslenerek adım adım tekamül ediyorlar. Öyleyse bu dünyanın içerisinde önce gördüğümüz bütün canlılar, Arkasından bütün madde alemi aslında bir tekamül içerisinde. Her birimiz, kendi seviyemiz, kendi durumumuz, kendi hak edişimizle aslında bire ona döndürülme yolundayız. Elinde sonunda oraya döneceğiz. Sonsuz ya da an içerisinde. Tamam da ne olsa oraya döneceksek o zaman istediğimiz gibi yaşayalım mı? Eğer bu dünyada yoldan çıkıyorsam, Oyalanıyorsan bir şey kaybediyorsun. O kaybettiğin şeyin adı zaman. Ve eğer zaman kaybediyorsan bu dünyadaki en değerli şeyi kaybediyorsun. Bu dünyada hepinize soruyorum. En değerli şeyiniz nedir? Paran mı? Hatta sağlığın mı? Hayır. Süren. Kısıtlı. Ve bunu kaybetmek demek aslında... Sana verilen en değerli şeyi kaybetmek. Öyleyse biz nasıl zaman kazanırız? Nasıl zaman kaybederiz? Ne yaptığımıza zaman kaybediyoruz? Ne yaptığımıza zaman kazanıyoruz? Şimdi zaman kazanılır mı? Evet. Zamanı öyle bir değerlendirirsin ki zamandan zaman kazanırsın. Bereketlenir zamanın süren. An içinde bir sürü kapılar, pencereler açılır. Bir taraftan da oyalanırsın. Zamanını kaybedersin. Paranı kaybedersin, tekrar kazanabilirsin. Sağlığını kaybedersin, tekrar kazanabilirsin. Ama zamanını kaybettiğinde tekrar kazanamazsın. Öyleyse zamanı bir şekilde fark ederek, hissederek, bir taraftan geçmiş, geçmişe helalleşerek, geçmişte yaşadıklarımız, gördüklerimiz, seyrettiklerimiz, Deneyimlerimiz bize ne anlatıyor, ne aktarıyor. Ve bunların bilgisini alarak, oradaki kendimizle barışarak. Evet o gün düştük. Yani şöyle üzülüyor musunuz düşünsenize. Bebektin, düştün ve popon acıdı. Ya niye ben böyle hata yaptım? Yapılır mıydı? Bacağını kuvvetli yapsana şimdi. Bugünden baktığında o bebek onu yapmak durumunda. Sen de geçmişte belki bir sürü şeyler yaptın. Kadının bir tanesi geldi. 10 yıllar önce çocuk aldırmış. Hala kendini suçluyor. Niye aldırdım ben o çocuğu? Nasıl aldırdım? Bak görüyor musun? Ne kadar yanacağım? Ne kadar günahkarım? Bütün rahmi, vücudu, bir sürü şeylerini vermek, feda etmek durumunda kalmış. Neden biliyor musunuz? Kendini suçladığı ve cezalandırmak istediği için onun dışarıdan bir cehennem zabanesine ihtiyacı yok. Ona onun inanç kalıbı yetmiş. Ve sordu. Ben dedi şimdi dedi yani öldükten sonra da bu şeylerim devam eder mi? Evet edecek dedim. Yani ben çok günahkar değil mi? Yani günahkarım değil mi? Böyle düşünüyorsan evet dedim. Olmama ihtimalim var mı? Var. Çünkü senin inandığın neyse onunla tartılacaksın. Bakın. Ve bunu sen Yapay olarak değiştiremiyorsun. Çünkü bu dünyadan cehennemin odunlarını her türlü durumla sen kendin taşıyorsun. Bildiğin, öğrendiğin yapı malzemelerini nasıl ki rüyana taşıyorsun. Beden ötesine de o ince bedenine sen taşıyacaksın. Bu senin eserin. Peki ne yapabilirim? Nasıl iyileştirebilirim? Bak bu kadar rahmi verdik, bedeni verdik. İşte aşırı kilolar aldık, hayatımızda bir sürü vicdan azapları çektik. İyileştirebilir miyiz kendimizi? Evet iyileştirebiliriz. Çünkü zaten doğacak olana sen mani olamazsın ki. O çocuğu öldürdü diye kendini katil zanneden bir kadın kendini ne hallere sokmuştu. Bakın siz ihtiyacı olmayan hiçbir kimseye en ufak bir şey yapamazsınız. Ama yaptığından da sorumlusun. Şimdi ne kadar ince bir bilgi değil mi? Yani biraz sıcakta olmuş. Peçetemizi çıkartalım. Evet. Hem sorumlusun ama aynı zamanda da yaşanacak olan bir ihtiyaç sahibine de en ufak bir şey yapamıyorsun. Doğacak olana mani olamıyorsun gidecek ve ölecek olana da mani olamıyorsun. Bir tane öyle doktor arkadaşım vardı. Hata yaptım bilmem ne yaptım hastayı öldürdüm. Öldüremezsin. Ha yaptığından sorumlusun. Ama öldüremezsin. Yaşatamazsın da. Bakın. Peki ne olursa sorumluyuz ne olursa sorumlu biz değiliz. Sen kendi hal, kendi rüyanın sorumlususun. Eğer yaptıklarından ders alabiliyorsan Oradaki bilgiyi alıyorsan o bağı kesiyorsun. Sen bilgiyi almadığında o halin içerisinde o cehenneme sen kendin atlıyorsun. Çünkü bilgiyi almaya direnen sensin. Peki neden o bilgiyi almaya direniyorsun? Çünkü yeriye ve yeniliğe geçmek istemiyorsun. Çünkü ceza vermek istiyorsun kendine, cezalandırmak istiyorsun. Kimler cezalandırmak istiyor kendilerini biliyor musunuz? Yukarıda cezalandırıcı bir Allah var diye inananlar. Oysaki sevgisiyle yaradan var. Cezayı sana veren senin inanç serleyen vicdan katmanın. Vicdan geliştiğinde sevgiyle, şifa ile kabule geçersin, huzura geçersin eğer sen cezaya cezalandırılmaya, aşırı kuralla ve şartlara inanma ihtiyacındaysan da işte cezalandırıcı bir ilaha tapmak durumunda kalırsın. Ne yani şimdi Allah cezalandırıcı değil de ben mi inandığım için böyle? Evet sana verilen bu sistemle, bu mekanizmanın içinde bunlar oluyor. Öyleyse her birimiz Kendimizden yansıyan neyse hayat aynasında onu seyrediyoruz. Öyle bir mekanizma Allah sana vermiş ki sen bir film projeksiyonu gibi kendinden hayatı yansıtıyorsun ve inandıklarını gerçekleştiriyorsun. Bak tam dediğim gibi olmadı mı? İnandığım gibi olmadı mı? Evet zaten böyle olacaktı. Beden ötesinde de böyle. Cennetin ve cehennemin de böyle arkadaşlar. İnandığın gibi haşr olacaksın. Öyleyse burada inanç kalıplarını sevgi dönüştürmek senin işin. Bu dünyada Allah ile dost olmak, işbirliği yapmak senin için. Peki şeytanla işbirliği yapmak nasıl bir şey? İşte olumsuz duygular, düşünceler, korkular, endişeler, seni aşağı çeken her türlü frekans, titreşimler. Seni şeytanla işbirliğine götürüyor. Bize atalarımız, bilgeler, dervişler, ermişler bunları hatırlattı. Ama nasıl anlatsınlar? Ancak bizim anlayacağımız belki lisan bu kadardı. Şimdi tabi konu böyle çok uzun. Kalanı siz zaten Yolcu kitabında okuyacaksınız. Biraz soru cevap yapalım. Okuyanlarla ya da bu hal ve halleşmeyle ilgili. Bir sürü aslında böyle YouTube'lar yapıyoruz, kahvaltılar yapıyoruz. Belki ilk defa tanışanlar, yeni gelen arkadaşlarımız var. Şunu bilelim sadece. İsteyene emin olun ki cennetin anahtarı var. Hani böyle o bir zamanlar satıldı gibi arsa marsa NFT değil yani. Var. Nerede biliyor musun? Sende. Senin kabulünde var. Ya kabul bu kadar basit bir şey mi? Evet bu kadar basit ama işin içinde şöyle bir sır var. Sen olanı ne kadar kabule hazırsın? Yaşadıklarının yaradanla işbirliğiyle birliğiyle çağırdığını görmeye ne kadar hazırsın? Her biriniz kendinize bunu sorun. İşte bunu kabul edebildiğinde cennettesin. Olana itiraz ettiğin an cennetten düşüyorsun. Çünkü o cennetten düşüşün adı cehennem. Evet sorular, haller yaşanmış. Şimdi tabii burada bizim bir sürü dostlarımız, bir sürü haller yaşayanlar, kamplarımıza bir sürü güzelliklere şahitlik edenler, hani bu anlattıklarımızı böyle derin derin yaşayan da burada bir sürü dostlarımız var. Onları da bir kısmını biz YouTube'da onları konuşturduk. Instagram'da hallerini aktardılar. Ama burada da sizlerin her türlü sorusu yanıtlanacak. Yeter ki kendinize fayda için Şifacın sorunu. Evet. Bir tane mikrofon varsa verelim yoksa evet. Var. Şimdi siz videolarınızda ve çoğu zaman şöyle bir şey anlatıyorsunuz ki e, hepimiz aynı seviliyoruz. Sadece nasıl davran... Nasıl olduğumuza göre nasıl davrandığımıza göre tepki alıyoruz. Normalde Allah hepimizi aynı seviyor. Bu Allah hepimizi aynı seviyor kısmını açıklar mısınız? Yani ben mesela dıştan bir gözle baktığımda sanki Allah sizi benden daha çok seviyordur gibi bir Geliyor. Bunu açıklar mısın? Teşekkür ediyorum. Şimdi bu dünyaya gelen bütün peygamberler, evliyalar, şu anda dünyanın dört bir tarafındaki vazifeliler, aynı senin benim gibi bütün buradaki yasalara tabiler. Yani herhangi bir peygamberin de senden benden bu anlamda hiçbir farkı yok. Ama bakıyorsun ki aa bolluk, bereket, her türlü güzellik, haller bilmem ne adamlara gitmiş. Neden? Çünkü onlar ilahi kanunları kullanmayı biliyor. Bakın burası önemli. Yani kanunları biz doğru şekilde kullanabiliyorsak faydamıza geliyor, her şey akıyor. Ama sen şimdi bilmediğinde gittin kendine olumsuz sözler, ifadeler. Bu sefer kendine akacak sevgi, güzeli güzelliği. Yine sen durduruyorsun. Bunu kendi bedenimiz olarak düşünelim. Sen şimdi hangi hücreni daha çok seviyorsun? Ayırabilir misin? Yani ya ben e, işte kulağımı gözümden daha çok seviyorum. O işitiyor, bu görüyor ama işitmek daha güzel. Ve içeriye girdiğinde hiçbir organını ayıramazsın. Çünkü her bir tanesi sana hizmet için var. Biz hepimiz bir birlik olarak. Her bir hücre olarak işte o bütün tarafından o kadar çok seviliyoruz. Ve o kadar iyi bir kul olmaya, daha doğrusu kul demek ne demek? Kullanılar, olmak. Kullanılar olmanın esası ilahi yasalara uygun yaşamak arkadaşlar. Bakın bu bir taraftan hani kölden, kuldan gelse de burada sistemin ilahi irade yasalarının Doğru ve yumuşak bir şekilde kullanılanı olmak, kullanıcısı olmak demektir. Yani Allah'a tapmak demek, o yasalar ile akmak demektir. Direnmemek demektir. Yani okudum, hayır bu bu böyle olamaz. Ama biz burada defalarca birçok çalışmamızda olay ki arada itiraz eden arkadaşlarımız oldu. Hayır dedi bu olayı ben çağırmış olamam, bunu ben yaratmış olamam. Ben böyle bir olayı hiç hak etmiyorum. Şurada dünyanın şurasında haksızlık var, adaletsizlik var. Hatta İzmir'de sevgili dostlar e, orada arkadaşım bir tanesi dedi. Ben dedi dünyada adaletsizlik olduğunu düşünüyorum dedi. Ve lütfen dedi bana gösterin. Gösterin inanayım dedi. İlahi adaleti sordu. Ve orada 30 Belki küsür kişinin şifası üzerinden ona ilahi adalet sergilendi. Ve sorduk. Şimdi herhalde ya yayınladılar arkadaşlar ya da yayınlayacaklar. Var mıymış? Evet varmış. Emin olun bir çöpe dokunamıyorsun. Her şey o kadar güzel. Bu anlattıklarımız bir inanç değil. Bakın hiç inançla ilgili bir şey anlatmıyoruz. Diyoruz ki matematik anlatıyoruz. Ha. Bir ötesinde yani akılla gideceğimiz bir yer var. Akılla gideceğimiz bir yer var. Akıl bizi bir yere kadar götürüyor. Bilgi bizi bir yere kadar götürüyor. Orada yine aklı bırakmak değil. Akıl kendiliğinden secdeyle seni içeri alıyor. Yani orada dahi yüksek ve ince bir akıl var. Yani Miraç'ta hani bir kapıya geliyoruz. Hani çıkar terliğini burada ayakların tozu bile giremez denildiği gibi. Biz de evet bilgiyle ki bilgiye ihtiyacımız var bir yere kadar ulaşacağız. Bilmeden olmaz. Ama öyle kapı gelecek ki arkadaşlar bildiğini bırakmadan giremiyorsun. Bazen şunu soruyorlar. Ya diyorlar biz bilmek için bu kadar öğreniyoruz, çaba harcıyoruz. Siz şimdi bilmeyi bırakın. Evet. Öğrenememekte bir kusur. Öğrendiğini bırakamamakta bir kusur. Bugün emin olun hastalıkların çoğu yememekten değil yediğini bırakamamaktan kaynaklanıyor. Aynı halde olduğu gibi. Öğrenememekten değil, öğrendiğini bırakamamaktan, yeniye geçememekten birçok hastalık meydana geliyor diyoruz. Yeni sorular varsa, evet zamandan bahsettik, oyalanmak şöyle, insan neden oyalanır? Güzel bir soru. Şimdi arkadaşlar Bedeniniz aslında cildiyle kendini korur. Yani dışarıdan herhangi yeni bir şey girmesin diye bir koruma vardır. Zihniniz ve realitenizde yeniliklere karşı kendini korur. İster ki dışarıdan yeni bir şey olmasın. Ve her birimiz için yeni bir hale, yeni bir duruma geçmek korkutucudur. Ve çekiniriz, hatta kaçarız. İşte böyle durumlarda biz geçmişe sığınır ve geçmişte oyalanırız. Bu geçmişte oyalanmalar neler? Bağımlılıklarınız. Anne bağımlılığı, ilişki bağımlılığı, yemek bağımlılığı, madde bağımlılığı oyalanmalarınız. Ve deriz ki Eski Bildiğim Aydınlıkta olan Ve o aydınlıkta zannettiğim yer Aslında Karanlıktır. Ama ben bildiğimi zannettiğim için orada zaman kaybederim. Ve her biriniz için yeni aslında karanlıktır. Halbuki imajımıza nasıl geliyor? Olur mu canım? Yeni aydınlıktır. Hayır. Yeni bilmediğim bir şey. Bilmediğim bir şey aydınlık olabilir mi? Hayır. Ama seni orada çağıran aslında karanlık. Yani ölüm. Öyleyse ölümden korktuğun için yeniye geçemiyorsun. Çünkü bildiğinde ölmeden geçmişte ve eskide ölmeden ve bu ölümü kabul etmeden oyalanmayı bırakıp yeniye geçemiyorsun. Evet, böyle çevir. Ben yaklaşayım. Hemen geldim. Şimdi bir, sorum bir insan neden kendisiyle yalnız kalmaktan kaçarcasına hiperaktif bir şekilde ve devamlı dışarıdaki bir takım şeylerle oyalanır ya da e, kaçar. kaçar yani evet. e, birçok sosyal aktivite, birçok sosyal Evet, olay tamam. yalnız evet. Kalmaktan... çok güzel bir soru, ben Türkçesini söylüyorum, insan kendinden niye kaçar? Emin olun hani kaçmayan var mı diye bakacağız, kaçmayanımız var mı? Mesela aşırı şekilde çalışmak. Bakıyorsun hiç boş durmuyor. Sürekli düşünmek, sürekli bir ilişkinin bağımlılığı içinde olmak, bir bağımlılıkta kalmak, sürekli ibadet etmek, sürekli konuşmak, sürekli aynı şey yapmak ya da sürekli kalabalığa gitmek istemek, bunların her bir tanesi kendimizden kaçma yolları. Nereye kaçıyoruz? Kendimizden, kendi yolumuzla, kendi yolumuzdan kendimize ulaşmaktan ve buluşmaktan kaçıyoruz. Bakın bu kelimin altını çiziyorum. İnsan buluşmaktan kaçıyor. Ve birçoğumuz gerçeği görmekten kaçarız. Şimdi şu ana kadar aslında anlattığımız şeyleri bilmeyenimiz yok. Hepimiz biliyoruz. Ve bunları her birinizin kalbi de biliyor ama yine de kaçıyordu. Niye? Çünkü orada artık bunu gördükten sonra sorumlusun. Gel diyor buraya. Her birimizi yaradan gönülden çağırıyor. Gel. Tamam da şimdi orada bırakmadan giremiyorsun. Hani terliklerimiz değil, ayaklarımız çamurdu. Hani şöyle yapsak çıkacak ama yani yapmadığımız için. Ya da o bildiğimiz yerde otlanmaktan. Henüz doymadığımız için kendimize doğru ilerlemekten kaçanlarımız var diyelim yumuşatalım. Şimdi geliyorum. Peki öyleyse bir insan kendinden kaçmaktan ne olursa vazgeçer. Önce çağrıyı duyacak. Ve bunun için bir şeye ihtiyacınız var. Onun adı karar vereceksiniz. Gerçekten ben bu oyalayıcı simülasyonun içerisinden sıyrılmak istiyor muyum? Çünkü burada Gerçekten her birimiz Bir simülasyonun içindeyiz Burada bir gerçek var Ama aslında bu gerçek dediğimiz şey bir gerçeklik Hani sanal gerçekliği görüyoruz ya Aynı o sanal gerçeklik gibi her birimizin gerçeklikleri var Ve bu rüyadan uyanmak, birazcık sarsıntılı bir şey. Çünkü buradaki her şey yıkılacak. Buradaki gerçek dediklerinin yıkılmasına hazır mısın? Hazır değilim, korkayım oyalanayım. Ne yapayım? Şuraya gideyim, buraya gideyim, bunu yapayım. Bakın, birçok kişi için ne dedik? Çalışmak, hatta ibadet etmek bile kaçış. Oyalanmak. Çünkü hakkıyla yaptığın anda buluşacaksın. Hani eğer o anda bir miraç gibi ibadetini yapıyorsan buluşacaksın. Ama ne yapayım görev diye yapayım tık tık tık halının altına süpüreyim. Her birimiz işte o bir an buluşabilmek üzere çalışıyoruz, ibadet ediyoruz, bir sürü şeyler yapıyoruz ya. Bir an. O bir an gözümüzü açabilmek. Yani buradaki bu gerçeklik dediğimiz ya da zannettiğimiz bu zan. Rüyasından, dünyasından uyanana kadar. İşte uyandığımız an artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bildiğiniz hiçbir şey. Buradaki gibi ya da şu ana kadar bizi buraya getiren gibi olmayacak. Onun için işte eskilerin anlattığı çok basit dilde bir uyanmak var, uyanış var. Ermek ne demek mesela? Şimdi değil mi? bir bildiğin eski eriyecek ki onun içinden çıkalım. Şimdi... Erimek için işte bu yol size, yani kendinden kendine yolculuk aslında bir an, yani bütün bu kitap aslında sana bir an anlatıyor. Ama bir an için 7 kapıyı anlatıyor, 13 kapıyı anlatıyor, 19 katı anlatıyor, gel diyor bak, yani şimdi bu bir yolculuk. Ha bu yolculuğun içinde bir kelime de uyanabilirsin, okursun, o kelimeyi bir daha bulur yine uyanabilirsin. O yalanı da bilirsin. Ama şu var, eğer diriyorsan hayat seni sallamaya başlıyor, sarsmaya başlıyor. Şimdi biraz önce yani yukarıda otururken bir arkadaş anlatıyor. İşte kadının bir tanesi başına bir sürü olaylar bilmem neler gelmiş, kocası gitmiş, bilmem ne olmuş, ayrılıklar şunlar bunlar. Nasıl Allah'ın böyle şeyler olur? İşte bizim tabii güzellik tohumu artık bir sürü şifacılar danış şanlarına şifalar veriyorlar. Meğerse kadın demiş ki Allah'ım sana ulaşmak istiyorum, aramdaki her şeyi engelleri kaldır. Kocası engel kaldırmışlar. Bu kadar. Şimdi birçok ilişkinin, bakın özellikle kadınların maneviyata olan yolculuklarında birçoğu zaman erillerinin uzağa gitmesi, başkalarına gitmesi vardır değil mi? Ne diyoruz? Kim yolluyor? Kadınlar yolluyor diyoruz. Oysa ki ilişkilerin içinde de maneviyata gidebilirler. Ama gidemeyin. Duyguyla, ilişkiyle oyalanıyorsa o zaman erkeği yollamak durumunda kalıyor. Bu kadınlar için %80. Erkeklerin de başka türlü. Erkekler nerede oyalanıyor bakın. Maçta oyalanıyor, siyasette, yok hırsta, liderlikte, parada, güçte. Onların hepsi bir oyalanmak. Oysa ki oyalanmaktan özgürleşmek demek neyin araç, neyin amaç olduğunu hatırlamak demek. Beden senin için bir araç. Duygular bir araç, düşüncelerin bir araç, arzuların bir araç. İyi ki arzuların var ama arzuların sonsuz. Ama ihtiyaçların sınırlı. Gel ihtiyaçlarını tespit edelim. O ihtiyaçları karşılayalım. İhtiyaçlarımız kadar gidelim. Hayır ben canım her şeyi istiyor o zaman sen çok fakirleşeceksin. Paran paran çok olabilir. Parası çok olmak demek zengin olmak demek değil. Ama ihtiyaçlarını arzularla çoğalttığında fakirleşirsin. Yani uyanmanı zorlaştırırsın. Hani Hazreti İsa'nın öyle bir şey var. Bir diyor zenginin diyor cennete girebilmesi bir devenin işte iğne deliğinden geçmesinden daha zordur diyor. O da zenginlik kötü değil, onları görmek kusurlu. Malını, arabanı, paranı, güzelliğini bilmem neyini ah benim bunların var görüyor musun? İğne deliğinden geç bakalım. Oysa ki evet bunlar var ama araç gelsin tabii ki zenginlikler gelsin. Hayatının konforu olsun. Sakın ola ki hani para kötüdür, konfor kötüdür bilmem bu değil. Bırak hizmet etsin, sana kulluk etsinler. Bakın. Açın. Yani hayatınıza zenginlik de maneviyat zenginliği de maddenin zenginliği de konforun zenginliği de ihtiyaçlarınızın, gerçek ihtiyaçlarınızın karşılanabilme zenginlikleri de artsın. Ama şunu bileceksin. Şu anda bırakabilirim. Gel diyorlar Ünal. Geliyorum. Ya dur arabamı bırakayım. Sevgilim vardı. Evin vardı. İşte yapar. Her an Hazırsan uyandın. Yok eğer. Arkaya dönüp bakıyorsun. Kocamı nasıl bırakırım? Hı -hı. Bu sefer beden ötesine devam ediyor. Bakın böyle bir sürü ruhsal çalışmalarımız var. Bedenle beden ötesinin çok fazla bir farkı yok. Aynı rüya ile olayın farkı olmadığı gibi. Onun için burada hal ehli olun. Öğrendikleriniz ve Peki bildiklerinizi hale ve uygulamaya nasıl geçireceksiniz? Evet. Hem de çocuklarınıza iyi bakın. Bakın çocuklar, gençler öyle yetenekte öyle özel şeyler geliyorlar ki. Kendi örtüleri var. Ama vaktiyle bir ateşi delecek nasıl nurlar, ışıklar, bilgelikler hazırlanıyor. Ama her birinizde bir kardelen olmaktan kor delen olmaya doğru adaysınız